İyi çekin bu sakince yavaşça. Çok büyük bir verim alacağız bu. Kalite bu. Işte. Bu bak Kalite. bir yaprak çiçekler kendini solmuyor. Rengi çok güzel. Ee, şey e, buradaki polenleşme harika. E, i̇stersen bunun içi de daha iyi dolu olacak. Rengi de güzelce. Şu renk güzel sever. Şu seviyeye bakarsanız eğer. Aynen. Bakın görüyor musunuz daha gel, gel gel. Evet. Buna bu. Işte Peki Aynen. bunu normalde böyle görür müsünüz yani Aynen. bu kadar? Hayır. Görüyor musunuz? Bakın işte bu kadar yoğun şekilde polen veriyor. Arada buna geliyor zaten. Aynen. Yani da buna, arı da buna geliyor haliyle. Aynen. Gelelim şunlara. Aynı gövde bak. Her taraf aynı. Gördüğümüz gibi 4 el büyüklüğünde olan bir şeyimiz yani. 14 Temmuz 2020. Arkamızı Erciyes Dağı'na aldık. Ve bir ağaç e, şey tarlasındayız. Kayseri'deyiz. Efendim, burası hoş neresi? Geldiniz. Bir tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz Savaş Bey. Allah razı olsun. Ee, burası, hoş bulduk. ben Arap çiftçi Yazır köyü köyündeyim Kayseri. Evet. Burası Yazır köyü mevkisi Horşan dediğimiz bir mevkimizdir. Burada efendim. Ee, tarlamızda kaç dekar tarımla uğraşıyorsunuz? Ee, yaklaşık e, bir 400-500 dekarlık bir şeyle uğraşıyorum. Evet. Bu açık ne kadar açlık yapıyorsunuz? Aç işi şey yapıyorsunuz? E, bayağı bir yapıyoruz aşağı yukarı. Parça parçalar var. Aynen e, arazimiz hep bir değil ama. Hepsine rekor gübre yaprak besi kullandınız. Evet aynen kullandık. Kullandınız. Dolayısıyla bugün e, sonuçlar nasıl? Sonuçlar görünüyor işte göz önünde Savaş Bey. Birazdan göreceğiz. Size ben söyleyip geçeceğiz çünkü. <gülüyor> Savaşlar sıra dışı, sıra, sıra dışı, dışı bir gerçekten. tarla göreceksiniz. Yani Rekor bugün... kardeş, rekor gübreyle yani. <gülüyor> adı adı gibi şey olmuş mu gerçekten? Aynen adı gibi olmuş gerçekten. Şimdi fazla Şimdi konuşmayalım. Çünkü herkes diyecek ki lan bende de var falan falan. Ya, gel kardeşim gel. <gülüyor> Geçin kardeşim. Buyurun. Gel. Bir tarla görelim. Şu önü biz bahçeyi çekelim, tarlayı çekelim. Buyurun. Yavaş. Yavaş geçelim. <gülüyor> Erceş Dağı karşı karşıya ve çok güzel. Dağı kaybetti rekor çektik. Evet. Kaç yıldır aynı şeyi şey yapıyoruz efendim. Cins nedir bunun? Bunun cinsi e, Çin çekiği, 63 dediğimiz çekirdek Evet. Girelim içeri doğru. Tabi burası yastık başı burada ha. Burası yastık başı. Burada yastık başı çünkü yastık başı en kötü yeri. Gördüğümüz gibi. O. Evet. Burada kendini belli ediyor. Yani diyecek bir şey yok. Buyurun. Girelim. Şimdi. Daha hala en kötü yerindeyiz şu anda. yastık başındayız Aynen, hala. yastık başındayız. Yastık, yastık başındayız. Orman girme şansımız yok. Girme <gülüyor> şansımız yok ama gireceğiz. Şu elinizi bir getirir misiniz? Gelin kamera böyle gelsin. Bak. Kaç dört elim var burada? 4 ya şey suyu daha boşluğu yer kalıyor. Aynen. Yaprağımız bu. Gövde kalın nasıl? Evet abi, maşallah. Çam, orman çamı gibi. Bileksi. Bilek. Hiç evet. böyle olmuyor mudu? Hayır, diğerlerinde olmuyor. Peki şu çiçeklere bakalım. Gelelim böyle mi? Evet. Arılar nasırlar? Arılar süper. Buyurun. <gülüyor> Gelelim kameraya göster. Şimdi yavaş şöyle bakın. Bu çiçekte ne görüyorsunuz şu an baktığınızda? Vallahi çiçek çok harika abi. Böyle olacak işte. Cepçanda, aynen. Nizami, nizami. Peki homojen çiçek açıyor mu? Eşit. Aynen. Homojen çiçek işte. Hepsi şu anda çiçek de gördüğüm. Eşit girmiş gibi. hepsi? Aynen, hepsi. İri ufaklı değil. İri ufaklı değil. Bu iri ufaklı olursa peki ne olur? Ya iri, kimi önce yeter, kimi sona yeter. Kuşa ya, kurda zaman ben, kuşa kurda gider, aynen. İlaçlama i̇l... yaparsınız, şey olur, hani. Aynen. Peki kaldırın kamera bir ne kadar gösteriyor? Peki gelelim boyuna, şimdi girebildiğimiz kadar gireceğiz. Durun şimdi, orada durun orada. Gelelim böyle kamera, gelsin. Şimdi elinizi bir kaldırın isterseniz şöyle, kamera gelsin böyle. Evet Hakan Bey, gördüğün gibi benim boyum 1.80, 1, <gülüyor> 1 metre. Eri de sayın, e kolunuz da yarım metre. Aynen. En az yarım metre. Yani aşağı 2.5-3 metreye yakın. Ya işte 2.5 iki, iki metre gibi bir boy olmuş oluyor Aynen. ki daha bir yatık başındayız yani. yani. Şimdi kamera giremez diye ben açayım kamera girsin, gelelim böyle. Şimdi efendim burada önemli olan tabii biz boy kıyaslaması vesaire. Burada önemli doğru tutum. Aynen. Yani aynen. burada bugün bakmamız gereken konu bu. Ve ait şey kalitesi. Sonuçta biz burada bu sapı kullanmayacağız yani bir işe yaramayacak ama aynen, aynen. şu gördüğünüz şeyi bir çekelim. Şu güzellikte ne var? Şu şu şekilde görüyorsunuz. Valla çiçek harika abi. Verim inşallah. Yani görüntü itibariyle çok, çok canlı Canlılığı güzel. Aynen aynen. Canlı da güzel. Ee, gördüğümüz gibi içi dolu olacağı. Ondan sonra i̇nşallah. daha kaliteli bir çiçek olacağı. İnşallah. İçinin inşallah, gelelim. İnşallah. Şu an gidemiyoruz yani. Gidemiyoruz. Ormana dayan şu an e, gelelim <gülüyor> devam edelim biraz daha. İşte kamera kaldırarak gelelim kamera böyle ha. Şimdi ormana girdik şu anda. Daha burada girecek bir şey yok. Yok. Peki bu cinsi neyle biçmeyi düşünüyorsunuz siz? Bu cins zaten biçer falan girme şansı yok. Evet. Onu işçiyle, elle. Elle toplayacaksınız. Aynen. Ama zaten sizinki de ilave ultra bir güçlü. Aynen. Dikim Aynen. biraz sık olmamış mı sizce bu cins için? Yok ancak bu güzel yani aşağı yukarı 30 santim arayla ektik. Evet sıra arası kaç? Sıra arası 70-30. Şu an buradan beklentimiz nedir efendim? Vallahi beklentimiz rekor. Rekor gübre gibi rekor kıracağız inşallah. 500... Beş yüz bekliyoruz mi? inşallah. 500 bekliyoruz i̇nşallah. diyorsunuz çünkü i̇nşallah. yani şu an zaten e... geleceksiniz Allah izin verirse evet. yine yani, hazır evet. zamanı da gelirsiniz. Valla vaktimiz Özellikle... olursa efendim e, Arap abicim e, yani inşallah. gelmeye çalışırız. Adı Arap olduğu için söylüyorum. Bak yoksa yanlış ya hani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın abi ben size şunu söyleyeyim. Burada rekor gübre yaprak gübresi bitkide gördüğünüz gibi gelişimi düzenliyor. Tabii siz iyi bir çiftçisiniz, eksiyi bırakmıyorsunuz taban gübresine. Abi her iş çalışarak olacak. Yani Öyle yani siz dünyanın en iyi ürünlerinde... Sandım çaydan olmadı. Canım, ben iyi ürün kullandığımda yatırım değil ya. Şimdi bir kere gerekliyle herkes bu işi bilecek yani. Ben burada rekor gübre yaprak gübresiyle ilgili konuda şunu söylemek istiyorum. Yani bazen bu yalnızlıklar yapılabiliyor. Kesinlikle ve kesinlikle bitkileri çalıştıran ürünlerle bitkileri durduran ürünler bir arada kullanılmaz. Bu doğru değildir. Zaten yanlıştır. Düşünün. Bir, bir bitkiye yaprak gibi satıyorsunuz. Bir şey atıyorsunuz. İçine böyle ilaç katıyorsunuz. Yem ot ilacı. Arkadaş yani e, ot bitki durduran bir şey. Ot ilacı. Bu ise bitkiyi çalıştıran bir şey. Dolayısıyla bu yanlışı asla yapmak gerekiyor. Buradan uyuruyorum ben. Aynen, yani kullanıcıları evet, kesinlikle. Ha. Onun için şuradan açabildiğiniz kadar bir daha bakalım efendim. Yani Ayşe ile alakalı neler söyleyebilirsiniz? Biraz bu konuda bir bana bir bilgi Vallahi verir misiniz? ne, ne zaman ekildi, Ne zaman bu ne zaman ekildi bu arada bu? Bu e, Nisan sonlarına doğru ekildi. Nisan e, Hı -hı. 23 Nisan'dan sonra daha doğrusu öyle Evet. Ondan sonra işte o şey ortada. Evet. Görünüm ortada. Abi şu kafalarına bir daha bakalım şöyle bakın. Şu kafalarına. Homojenlik biliyorsunuz bizim en önem verdiğimiz konu. Rekor gibi yaprak ibresi. Burada açık bir yer var burada. Gelelim böyle açalım böyle. Evet, evet, evet. Rekor gibi yaprak ibresi. En iyi yaptığı şey Homojen çiçekler mesela her bitkide, tamam mı? Aynen. Bakın görüyorsunuz şöyle, gel kamera böyle, ha, çok güzel. Şimdi, şunu bakıyoruz, tamam şöyle, bakıyorsunuz, şu çiçekleri bir gösterelim, bakın homojenliği gösterelim. çekerseniz daha güzel olur ha. Evet, homojenliği gösterelim, biraz kaldıralım şöyle. Abi şöyle bak, şöyle bir şöyle. Şimdi, çekerseniz. Arap abi, şunu soracağım ben sana. Bu kafalar arasında kaç gün fark var? Yani mesele bu, bak. Çok, bak, çok bir fark yok abi. Bir kamera sakin bir... sakin göstersin. Hiç açma sorunu yok. Eşit açıyor. Aynen. 3-5 gün arayın. Tamam. Yani. Cinsin, bakın cinsin de bir kendine has özelliği var ama bugün e, rekor gibi gübre, yaprak gübresi de bütün ağaçlarda, üzümde, bağlarda, kirazda, şeftalede eşit çiçek açtırma. Abi görülüyor. Işte. Diyecek bir şey. Gelelim var. şu kafaya bakalım bir. Gelelim böyle. Gelelim. Şu yaprak da bakalım. Gel. Ver abi. Şimdi şunu koydunuz yine gene hala gördüğümüz gibi 4 el büyüklüğünde olan bir şeyimiz yani. Peki bu kafadan ne veriyorsunuz yani? Şunu bir gösterin. Abi harika. Allah'ın izniyle İyi Çekim bu sakince yavaşça. Çok, çok büyük bir verim alacağız bu. Kalite işte. Bu bak Kalite. bir yaprak çiçekler kendini solmuyor. Rengi çok güzel. Şey buradaki polenleşme harika. E, i̇stersen bunun içi de daha dolu olacak. Rengi de güzelce. Şu renk güzelse eğer. Aynen. Şu seviyeye bakarsanız eğer. Bakın görüyor musunuz daha gel gel gel. Evet. Bu ne bu? Bunun işte. Peki ha, bunu aynen. normalde böyle görür müsünüz yani hayır, bu kadar? Hayır. Veriyor musunuz? Bakın işte bu kadar yoğun şekilde polen veriyor. Arı da buna geliyor zaten. Aynen. Yani arıcılar da buna geliyor. Arı da buna geliyor haliyle. Aynen. Gelelim şunlara. Aynı gövde bak. Her taraf aynı. Aynen. Tarla geziyoruz. Evet. Maşallah maşallah. Hasat ne zaman burada efendim? Hasat inşallah 9. E, ayın içinde işte. O 8. ayın sonları 9. aydı. Yani. Bir daha bir şey söyleyeyim mesela. Sizce aynı gün ekimlere göre biraz önde götürüyor mu götürmüyor mu? Çok önde. Şu an kaç gün çok, öndeyiz? Çok önde. Şu an en az yani ortalama 10 gün öndeyiz diye. Evet, Önemli konu bu. Tabii ki önemli. Evet. Konu. Yani rekor bilen yine erkencilik özelliği vardır arkadaşlar. Neden erkencilik? Bitki çalışıyor çünkü durmuyor bitki. Ve bitki güçlü olduğu zaman çalışıyor. Sorun yaşamıyor. Aynen. Strese girmiyor. Örneğin gezdik gelirken bir şey öyle gittik. Hepsinde. Mesela susamışlar var. Sizin susamışlar da var. Baktık. Aynen. Bitki kendisi bırakmış mı? Hayır. Evet. Gelelim şuraya bakalım be. Gelelim gene bana? Şöyle gösterim. Evet burada gördüğümüz gibi polen burada da var mı? Aynen. Şu parayı gösterelim. Görünüyor zaten. Hiç böyle arastırıyor mu Eskiden bu kadar yoktu yani. Bu kadar yoktu yani. Ha, bu da çok iyi bir dölleme olacağını gösteriyor. Peki işte bir evet. soru. Anahtar kelime şu. Polen çok, yani çok iyi olmazsa bu şekilde. Buradaki kalite güzel olmazsa arı ne yapmaz? Gelmez. <gülüyor> Gelmez, döllemez. Yani yani. Döllemezse ne olur abi? Ürün olmaz, fos içi İçi boş olur yani. Boş, döllemediği zaman içi boş olur. Siz istediğiniz kadar burada şey görün. Yani. yani. Ha onun için burada... Abi, şu güzelliğe bakalım. Gelelim buna da bakalım. <gülüyor> ne diyoruz burada? Güzelliğe bakın abi. Dört yaprak, parmak yaprak yani. yani. Yapraktaki güzelliğe bakın. Evet. Yani diyorsunuz ki yaprak übresi. Aynen görülüyor. Şimdi işte biz burada şunu evet, söylüyoruz adam. size bakın. Şurada bir fotoğraf çekilir gibi duralım böyle bari de. Ve kamera bizi şöyle de kafasında çevireyim. Şöyle bizi bari bir çeksin. Şöyle. Çünkü gerçekten çok kaliteli. Bu arada bizim e, rekor gelişim tarla tabandan kullanmanızı tavsiye ederdik. Seni inşallah. Ha, çünkü toprakta varsa bir sorun onu da çözer. Sulama süresini azaltır. Çok Örneğin diyelim 2 haftada suluyorsanız bunu 10 güne, 8 güne düşürür. Biraz daha kaliteyi artırır. Bundan daha fazlası ne? ne demek bu? Yani. Artık Allah bereket versin diyorsunuz. Gelelim böyle. Sadece kenarlarda gezmeyelim şöyle. Bir i̇çine girebileceğimiz yer varsa. Ya, Çünkü ya. tarlamızın maşallahı var. Her türlü devam ediyoruz böyle. Evet, şu hizaya bakarsınız. bakın. Eşitli görüyorsunuz. Kamera Aynen. Bakın kamera şu eşitliği sağlasın. Yani bir dalgalama yok yani, tarlada dalgalama yok. Doğru mudur efendim? Aynen, aynen. Evet. Arıları çekelim, Arı arı gel, kamera gelsin böyle bakın. Arılar nasıl çalışıyor bakın, canlı canlı bak. Bizden de gitmiyor arı. Şimdi gitti bak. Arılar çalışıyor. Ki sıcak şu an ha, akşam aynen, sıcağında. Aynen, aynen. Tarla giremeyiz yani. evet. Arılar bu şekilde çalışıyor. Ee, maşallah maşallah. Şöyle kamera üstten bir göstersin şöyle. İşte ağaç diyeceğiz artık burada, ağaçlarımızın hali bu diyeceğiz yani. Evet, bu arada bahçenize, tarlanıza da Kayseri Tarvet Zira İlaç Bayi'miz bakıyor. Bayi'mizdir. Kendilerine desteklenen teşekkür ederiz. Evet. Ben de şimdi var önce selamını Osman söyleyeceğim e size. Osman Bey'e Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet, biz de, de emeklerinden dolayı oluruz. aynen öyle. Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Peki, şunu söyleyeceğim size, <gülüyor> yaprak gübresinin... Bundan sonraki tarımsal üretiminizdeki yeri ne sizce? Valla yani, vazgeçilmezim mi olacak Allah'ın ziydi? Vazgeçilmezim şey evet. mi olacak? Yani şu an gördüğünüz gibi durumlar bu şekilde. Aynen. Yani o yüzden de biz de tavsiye ediyoruz ve yılda iki kere uygulayabilirsiniz ama eğer yetiştisi tabii. Çünkü ya bir e, küçükken 10-15 santimken uygulayın. Eğer ikinciye girmeye şansınız olursa da uygulayın. Eğer benim ikinciye girme şansım yok diyorsanız eğer biraz daha büyükken verebilirsiniz. Yani bu noktada durum hani sizin yaptığınız gibi. Aynen. Siz yaklaşık bir evet. metreye 1 ben aşağı aynen. uyguladınız haliyle. Hı. Ama bugün daha da iyi olabilirdi. Onu ne şekilde ben size söyleyeyim haliyle. Bunun dışında işte videoları izliyorsunuz. Bir şey. Soğuktan zarar gördü. Bunun üstüne olmaz Savaş Bey sanmıyorum. <gülüyor> Bundan üstünde olamaz yani. Niye bu daha önceden böyle değilken böyle Niye oluyorsa Yani. E, demek ki olabiliyor. İğnenin de iyisi abi, var abi, demek ki. Abi, böyle bir çekerek yetiştirdik. İğnenin de iyisi var efendim merak sayenizde. etmeyin. Estağfurullah. Her zaman söylüyorum. İşi bilmek önemli. Siz bu ayçiçeği şey nasıl yetiştirilir? Suyu nasıl verilmesi lazım? Bunları bilmiyorsanız eğer, işçilik konusunda kendinizi kandırıyorsanız eğer Aynen. olmaz. Bazı çiftçilerimiz var. Yani kendisini kandırıyor. Yani. O kendini kandıramazsın kardeşim. Yani onun için hani olması gereken zamanda, saatinde 1000 kere bunu test edilmiş yani sonuçta. Hani Aynen. kaçamazsın ya. Yani. Bitki e, istiyorsa vereceksin her şeyi. Saati zamanda vereceksiniz, uygulayacaksınız, işçiliğini yapacaksınız, Aynen. doğru şekilde uygulayacaksınız. Doğru, Durum doğru. böyle, ee, bunun için hani sadece biz değiliz yani ben de sizin tabii e, iyi bir çekici olmuş, olmuş önemli yani. Teşekkür Sulamayı hocam, da şeyle yapıyorsunuz siz. Bizimki vahşi sulama, salma sulama. Anladım, Şu çok anda. güzel. Ee, evet. Çok teşekkür ederim ben. Ben teşekkür ederim. Ee, Gayseri'den, <gülüyor> Gayseri'den herkese selamlar. <gülüyor> Yazırköy'ü e, üreticilerimize de buradan selamlar etiyorum ben. Teşekkür Çırman. ederiz, Allah razı olsun.